Merhaba Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda yine sınırları zorluyoruz. Elimizde bir adet ne var? Martı var ama martının arkasında ne var Ozan? Arkamızda kocaman performans canavarı diyebileceğimiz bir Lamborghini var. Efsane bir kapışma. Geçebilir misin beni? Ben tokatlarım. Ben alıştım yenilmeye ama dur bakalım bu sefer ne olacak? Evet bende. Bir bakalım. Ozancığım çok kısa bir olayı özetlersen evet. sevinirim. Bana verdin Marti'yi. Malt Marti'yi verdim. Hava yaklaşık 41 derece. 6 kilometrelik bir önümüzde parkur var. Şu an İzmir Mavişehir'deyiz. Buradan sen sahilden bisiklet yolundan yardırıyorsun. Ben de tabii ki trafikten ben yardıracağım. Ben arada bir yola da çıkarım bu arada. Çünkü beni bağlamaz. Beni yakalayabilir misin? Ben ondan şüpheliyim ama denk gelirsek yani orada çay içerken seni bekliyor olurum. Sen niye her zaman çay içiyorsun ben onu anlamıştım. güzel bir şey. Bence için. de güzel. Ve gün sonunda Marti'yle beni geçebilecek misin? Ben de bayağı performansı bir araba var. Yani güzel bir kapışma olacağını düşünüyorum. Ayaklarım kaşınıyor bak. <gülüyor> Başlayalım incele. Yola sizler. çıkalım incele bence. Ben çalıştır ben zaten varmış oldum. Benim ben sana de, yolculuklar var mı isteyin? İyi canını sağlı. Bir soğuk su vereyim mi? Çayı şey söyleyeyim ben sana orada bekliyor. Tamam hadi, hadi. bakalım. Kontağa bastın da ben yine zaten önde duruyorsun ama. Geleyim, biraz geri gel, gel abi tamam. evet. Nedir yani? Hakkaniyet tamam. önemli benim için. Hakkari sözü müyüm? Hazırız. Arto hazır mı? Hazır. Sen önden git istiyorsan ben sana avans vereyim. Ben sana vereyim istedim ama sen çık bakalım yola. Yolculuk alalım biz. Başlıyor muyuz? Ben sonra çıkacağım. Lamborghini hazır mı? Hazır hazır. Ne hazır mı? Hazır. Ben yavaş gidiyorum ya. Aha. Gel. Tamam. Nasılsın abi? Bak şimdi ya. kim geldi bak. Gökte arasan bulamazsın. Adamı bulduk. Bakalım kim alacak? Sağlam bir sistem yapmışmışsınız. Göreceğiz şimdi abi. de evet, bugün 6 kilometrelik bir yolculuğumuz var abi. Bu arada şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Emniyet kemeri takılı değil şu an malum. Ama bu araçta emniyet kemeri yok. Olmadığı için takılı değil. Başka bir sebebimiz yok. 3 sene oldu mu abi kuralı? Abi 2,5 sene falan. Neler değişti? O günkü kuruluş amacı neydi? Ve bugün neredeyiz şu anda Martı? Martı bir scooter kiralama şirketi değil. Martı bir ulaşım teknolojileri startatı. Martı esasında trafiği düşmanı. Martı bunun için kur. En basitinden İstanbul, dünyanın en kötü 5. trafiği. Hazır şekilde kullanabilecekleri bütün araçlar maalesef trafik yaratan araçlar. Maalesef. Mart'ı bunu çözmek için kuruldu. Martı trafiği düşmanı. Bisiklet yolları benim. Bisiklet yolu yoksa yola da çıkabilirim bu arada. Hatta tek ayakla bile giderim herhalde. Gider miyim? Düşmeyeyim demişim şöyle? Martu neden bu kadar popülerleşti? Nasıl popülerleşti bir anda? İlk ehliyeti aldığın zaman hatırlıyor musun? Kesinlikle hatırlıyor. İlk direksiyona oturduğunda yaşadığın özgürlük hissi Martı'ya her bindiğinde yaşadığın hissi. İnsanlar bu yüzden Martı'yı çok seviyorlar. Şu anda bazı köprülerinden günde 351-352 bin tane araba geçiyor. Bunların %52'si tek şoför. İnanılmaz verimsiz. Bunun değişmesi lazım. Paylaşımlı elektrikli ulaşım sayesinde İstanbul'un trafiği, Türkiye'nin trafiği rahatlayacak. ve çok daha çevreci bir ulaşım sistemine sahip olacağız. Hem doğamızı koruyacağız hem de hayatımızı kolaylaştıracağız. Ben yolu yarıladım neredeyse. Daha ben piyasada bir Lamborghini göremiyorum yani. Bayağı ışığa takıldılar bence. Trafik çok yok ama her türlü ben yendim. Şirket kültürünüz nasıl abi? İçeride filan işler nasıl yürüyor? Çok eğlenceli bir şirketimiz var. Aslında bakımla idealist insanlardan oluşan eğlenceli bir yer. İdealistler çünkü ulaşım konusunda Türkiye'yi daha bir adım daha ileri taşımak, İstanbul'da hayatı kolaylaştırmak, diğer şehirlerde hayatı kolaylaştırmak insanları ideali. Evet. Bu hepimizin paylaştığı ortak bir payda. Bak burada ama aynı zamanda burada Önden mı? Önden gidiyor. Önden gidiyor. Mesela bizde Mart Olimpiyatları var abi. Kağıttan uçak yapıp en uzağa kim uçurabilecek? İşte ofis malzemelerinden kuleyi yapıp en yüksek kuleyi kim yapabilecek? Ödüller falan böyle. Bakarak ikili Şam'ata bir ortamımız var. Allah düşüyordum gerçekten düşüyordum. 10 sene sonra nerede? Mesela nerede konuşuruz 10 sene sonra seninle? Abi 10 sene sonra ben nerede olurum bilmiyorum ama bulun trafik problemini ciddi ölçüde rahatlatmış olmak istiyorum. 10 sene sonra şöyle olacak. Şişisel araç sahipliği bitecek abi. Kiralaması sürekli geçecek. Sokağa çıkacaksın. Geç. Gördüğünüz bütün araçlar, bisiklet, araba, drone olursa drone, skuter'ın hepsi elektrikli ve paylaşımlı olacak. Altımızda Türkiye'de satılan en hızlı arabalardan bir tanesi var. Evet. Trafikte kilitli vaziyetteyiz Büyük Mart. ihtimalle Mart'ı bizden hızlı Yani bizim şirket olarak gayemiz elektrikli, paylaşımlı ulaşım devrimini Türkiye'de kaçırmamak, Türkiye'yi bu konuda ulaşım teknolojileri konusunda dünyanın bir numara ülkesi haline getirmek. Mart'ı bu noktada doğru adımlar atmak üzere okuldum. Oo paşalar gibi geldim. Otopark burası mıydı? Burasıymış tamam doğru adres. Ozanlar daha gelmemiş o zaman... Ooo teşekkür ederim. Birinci! <gülüyor> falan filan. Çampiyon belli, ikinci de belli arkadaşlar. Ozanları bekleyeceğim. Yoldalardır, geliyorlardır. Işıklara falan takıldılar. incil trafik de vardı. Ben bulursam bir çay içeyim. Ozanla da gelince görüşeceğiz ya. Mart'ın CEO'sunu geçmiş olduk. Ha geliyorlar. duydum seslerini. Hadi gidelim yanlarına. Bak. Hoş geldiniz. Çayın nerede çayın? Kardeşim çay yok ya. Ama Mart'ı wins yani. <gülüyor> Anahtarına mıydı? Biraz alnında ter var senin. E, ama bir saat sizi bekledim burada. Doğru, haklı. Bay. Fark edeyim de öyle vereyim. Hadi. Tamam anahtarı alırım. Abi sen evet. kendi topuna sıktın burada. Ben sana söyleyeyim yani. Arabanın Martı karşısında kaderi belli zaten. Ödülü almışsın. Ben biraz terledim sadece. Çok geç kaldınız. Çok bekledim evet. sizi. Keyifliydi yolculuk. Ama yapabileceğin çok bir şey yok. En hızlı araba da olsa trafiktesin yani. Evet. Ama gün sonunda kazanan Martı oldu. 6 kilometrelik bu parkurda maalesef. Martı'nın istiyorsun da yanıma aldım. Böyle belki konuşturunca Martı'ya başlar arıza yapar falan diye ama <gülüyor> bir işe yaramadı. Yine ben telefondan kapatabilirdim aslında. Niye yapmadın abi? Arkadaşlar Şimdi yani mi abi. Abi. Geçtin. Takipçilerimiz için bir seveyim Istiyorum. Ne istiyorsun? Ne olur? indirim olur mu? 150 kişi. 150 az. 200 kişi olsun. Yo, o çıldırdı. Aşağıya link bırakıyoruz arkadaşlar. Gelen ilk 200 yorum Mart'tan indirim. Sen indirimi Böyle aldıysan mi? ben de komple ya bu Martı'yı misli... müsaadenle alıyorum. Abi bizim güvenlik ekibi gelir elinden alır ama. Evinden de alır, elinden de alır. Sana teşekkür ederiz abi bizim için. Buralara kadar zahmet ettin geldin. Eyvallah. Ayağına sağlık. İzmir'i seviyoruz abi. Her zaman, her zaman bekleriz. Sevdiğinizi de Martılar'la zaten görüyoruz her yerde. Evet. Her gün daha çok çoğalıyor Martılar arkadaşlar. İki aramızda bulunan diğer web etme. Alper önünde duran butondan da abone olabilirsiniz kanalımıza. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Hoşça bu sıcak İzmir gününden. Bay bay.